Yani birer birer toplumun her fertinin değişmesi, gelişmesi gerekiyor. Yani herkesin aynı düşünce tarzına ya da olumlu bir düşünce tarzına dönebilmesi için, aynı hassasiyeti gösterebilmesi için ciddi bir zaman lazım yani. Topluma gitmek de büyük bir sorun. Abi zaten toplum abaylı bir sorun. Aynen. Yani o yüzden bazı şeyleri de Yavuzcu'muş görmemen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela Aa. en başta konuştuğumuz konu şeydi. Ee, sen diyordun ya işte bizim toplumumuz çok duyarlı. İşte hani vicdani yanı var. Gerçekten öyledir. Şimdi bir yardım kampanyası düzenle hemen yardım eder herkes. Ama vicdani değil doğru yapmak daha önemli bazı yerlerde. İşte işte doğru yapılmıyor abi ya. İşte yani vicdan var ama... Var, nasıl yapacağını çok bilmiyor. Çok bilincinli değil. Yani sıkıntılar zaten bundan kaynaklı. Abi uzak bir şey anlattı. Bu sayfada 7 bin küsür kişi var. Evet. Ee, 7 bin küsür kişinin içerisinde en az 150 kişiye birkaç soru sordum abi. Mesaj olarak soru sordum. Hani derler ya bir kamaro, kamuoyu araştırması derler ya. Evet. Yedi evet. bin kişi de ciddi bir şeydir yani. Yüz elli kişi de ödedir de. Yani ciddi bir takipçim var. He. Ee, orada bir iki soru sordum abi. Ee, birinci, birinci soru da dedim. E, sizin hiç engelli arkadaşınız var mı? Sence? Genel olarak ne cevap verdiler abi? Yoktur büyük ihtimalle. Yok abi, öyle öyle dediler iyi. Cevaplar genelde nasıldı? Genel olarak cevaplar şu şekilde abi. Yardım mı yapacağım? Allah Allah. İşte yani, gerçi çok doğru yansıtıyor da şimdi şu bakış açısı aslında toplumun nasıl baktığını çok iyi gösteriyor. Yani vicdani kısmı var. Yani yardım mı yapacak? Ama ya. nasıl davranacağını bilmiyor Ya abicim yani her engelli yardıma muhtaç değildir ki. Evet. Yani tamam yardıma muhtaç engeller olabilir. Ama sen bunu genelliyemezsin abi. Tabii ki bu kırıcı oluyor aslında bir için. Her engelli yanıma muhtemeyiz. Sen, en, sen yolda giderken engelli görünce e, toplum olarak elini cebine atarsan o engelli belli bir süre sonra dışarı çıkmaz abi. Ne oldu? Ben, ben bunu çok yaşadım abi. Yani aslında e, yine Yaptığı B hareket iyi niyetli bir hareket. Bir hareket. Ama abi, doğru hareket abi, değil. Halbuki abi şunu yapsa hani geliyor ya. Evet. Bir gülüm tamam bitti orayı bitti. Evet yetiyor yani. Selam verin. İşte Yavuz bak sen şimdi yapıyorsun ya yani bu yayınları yapıyorsun. İşte mesela 7000 kişiye ulaşmışsın takipçin var. Sürekli videolar yapıyorsun. Yani aslında, aslında şeyler bakıldığı zaman çok böyle işte zaman geçirmiş geçirmek için yapılan şeyler gibi görünüyor aslında öyle değil. Yani çok ciddi faydaları var. Yani yapmaya da devam etmen lazım. Yani kimse seni senden daha iyi anlatamaz zaten. Yani bunlar bunlar çok önemli şeyler. Yani bunların sürekli anlatılması lazım. Sürekli söylenmesi lazım. İnsanların nasıl davranacağını bilmesi lazım. Ki insanlar yani engelli öğrencilerin birçoğu Dışarı çıktığı zaman pişman oluyor çıktığına. <gülüyor> Gerçekten pişman oluyor. Yani mesela Aynen. böyle hani kendini rahat ifade eden evet. çocuklarla konuşuyorum bazen A evet. ciddi sıkıntılar yaşıyorlar yani. Bu dediğim gibi e mesela bu bile çok kırıcı oluyor onlar için mesela. Amir ilk gününde çıktığımda bir otobüsün yanına geçtim amir ee, belediye otobüsüdi. Ee, Adalet Hocam geldi. Adalet ha. Hocam. Hoş hocam geldin. merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir belediye odamızın yanından geçtim abi. elen. bir... 30 kişi var abi. Evet. evet. İçerine... Yanından geçti. Bir döndüm abi. Pencereye baktım. O 30 kişinin hepsi bana baktım. Bak sen... Şöyle düşün. Yani... Ben seni tanıdığım için biliyorum, birçok şeyi hani aşmış durumdasın, birçok şeye aşinasın, daha bolgunsun. Ee, yani doğal olarak bazı şeyler üstünden, üstesinden gelmek senin için kolay. Evet, ama, ama ben daha genç çocukları düşündüğüm zaman gerçekten Yani, yani, yani Çok vahim. Yani çok kırıcı bir oldum. şey yani. Bunlar Her şey çok kırıcı ve çocuk çıkmıyor ondan sonra dışarı yani. E, çıkmıyor zaten. Evet, çıkamıyor. Merhaba ha, Hocam, İrfan hoş Hocam gelin. da gelmiş, İrfan Hocam hoş geldin. hoş geldin. İrfan Hocam, siz de hoş geldiniz. Yani abi, dediğin abi. çok doğru, işte her şeyin farkındalıkla biraz daha geliştirmek lazım bu konuları yani. Abi şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ee, o kamu alıştırması derim ya abi. Evet. Orada ikinci soruyu sordum abi. Benim ee, e, engelliler için ne yaptın abi, abi Sence genel genel olarak ne cevap çıktı? Yine yardım gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum yani. Yani bakış açısı öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi yani ne bileyim işte engelli araçlar ama sonuç itibariyle yardımla alakalı bir şeylerden bahsedilmiştir kesin ...tek cümleyi özetlediler. <gülüyor> Çoğu... ...tek cümle kurdu abi. Her şey ya Her şey. şey. <gülüyor> Arkas, Arkasında... ...şunu soralım abi. Her şeyde... ...kastırız... ...ne diye sorunumda... ...hiç kimseden... E, ...faydalı bir cevap Yani çok net cevaplar geleceğini tahmin etmiyorum çünkü üstünde kafa yorulmuş bir şey yok ortada. Çünkü yani farkındalık olduğu zaman ya da bunu insanlar kendilerine hani derdedip e, ya bir gündem oluşmadığı zaman insanlar kafa yormuyor doğrusu. Yani neler yapılabilir, ne yapabiliriz? E, bunun gibi bir kendi kafasına alıp vermesi lazım ki ortaya bir şey çıksın. Ama insanlar... Tamam. If one, if sadece if one, if one, insanlar sadece e, o anda geçiştiriyor. Ondan sonra kafa bir tarafa gidiyor. Halbuki e, bu insanlar sosyal hayatın içinde olmalı. Zaten beraber yaşadığımız evet. insanlar. Yani engelden kastımız nedir bilmiyorum. Yani tabii ki fiziksel sorunlar olabilir, zihinsel sorunlar olabilir. Ama bunlar e, her insanın belli engelleri var zaten. Yani benim de engellerim var, en büyük engel zaten vicdan mesela ya da bencil olmak ne bileyim insanların en büyük belaları yani bence, kibir ya da ne bileyim ama şimdi bunları engel saymayıp bunları engel saymak da doğru değil ama görünürde bir şeyin olması insanları e, niye uzaklaştırıyor bunu anlamıyorum mesela çünkü bu herkeste zaten belli engeller var. En önemlisi ne biliyorum abi. Ne? Anımın kafasında engel var. Ne? Evet. Ne? Yani kafadırken bakış açısında engel var. Abi. Aynen. Bir sürü şeyler var. Ya bunların ne hepsi engel? Bunların hepsi kusur. Ama yani bunu insana dair olan şeyleri yani bu hastalıklar da yani rahatsızlıklar da insana dair olan şeyler. Yani bu konuda niye biz bir türlü aşama kaydedemiyoruz anlamıyorum. Tabii ki farklar var. Yani yahu ciddi farklar var. Yani 2020'den sonra ciddi farklar var ama hala belli seviyelerde değil. Yani en azından hani bu tür konuşmalar arttırılması lazım. Konuşmaları arttırırsın ki insanlar biraz daha farklı olsun. Yani şöyle bir Beklenti var. Mesela ben bir rakam söyleyeyim. Yani önümüzdeki 20-25 yıl içinde doğalacak yani bu süreçler böyle devam ederse 4 çocuktan bir tanesi engelli doğacak. ne olacak. Şimdi 4 çocuğun varsa şöyle mi düşünmek lazım? 4 çocuğun varsa biri engelli olacak. Ha oturayım onun derdine mi düşeyim? Yani böyle insanlar artık böyle düşünmeye başladı. Yani hakikaten söylediğin zaman bunu düşünüyor. Ya etrafımızda zaten bir sürü engelleyici insan var zaten. Yani onu sen düşün. sen bir onları görünce ondan sonra 20-25 yıl sonra neye bakacaksan onun tedbirini almaya çalışırsın zaten. Abi, alacaksın zaten onu düşün. Cildi zaten engelli. Ya yani sıkıntı çok büyük ya. Yani. O anlamda <gülüyor> cilden insan çatışıyor bir yerden sonra ama yapacak bir şey yok. Yani süreçlerle alakalı, zamanla değişecek. Bunlar da değişecek, imkanlar yani, daha da artacak. İnşallah yani teknolojik gelişmelerde çok fazla yani, yani bu işin eğitimi alan insanlar da çok özelliği zaten. Yani daha da e, etkili yöntemler ortaya çıkacak. Yani sabırla üstünde durmak lazım. Yani sabırla o hassasiyeti göstermek lazım. Yoksa evet. zaten geliştirmek mümkün değil. Yani. Evet evet. Anlıyorsun hocam ya. Yani önce bir dokumun ee, bakış açısını e, değiştirebilirsek e, mesela e, 80'li 90'lı yıllarda e, toplumun bakış açısı e, şu anki var bakış açısından çok farklıydı çok ciddi fark var o zaman ki dönemde engelli e, çocuğu olan ikiyle çocuklarını e, çok imkanı olsa bile çok dışarı çıkar vardı. Evet. Bir bakma o ne hani söylemekten e, söylemek çok istemiyorum ama e, bazı aileler e, çocuğundan utanıyordu mesela. Evet maalesef öyleydi. Yani bulun söylemek benim için zor ama böyleydi yani. Ee, şimdi o, o baba bakış açısı büyük bir ölçüde değişti ama e, yeterli mi değil abi? Yine yeterli değil. Oh, değil. yeterli, yeterli değil, değil ama çok fark yani, var. Yani. Çok fark var. Çok fark var. Aynen öyle. Yani işte. Bunun bilincini sürekli oluşturmak lazım, söylemek lazım, yani hatırlatmak lazım. Çünkü ya ne bileyim yani şu anda mesela dünyanın gündeminde koronavirüs mesela. Değil mi? Bir evet. sürü can can yanıyor, bir sürü insan mağdur oldu. Yani artık ülkeler bile çok ciddi sıkıntılara giriyor. Evet. Ama ülkeler bazında da işte mesela şu andaki Amerika'da ciddi protestolar var. Bir olay oldu, o olay şeylere yayıldı. Ama artık bu bir hassasiyet oluştu artık o konuda anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir hassasiyet oluştu. Yani bundan sonra eskisi gibi çok zor olur yani. Artık bir kırılma noktası geliyor. Ondan sonrası daha iyi oluyor. Şimdi Türkiye'de de belki böyle bir gündem yani dönem dönem ya zaten insanlar bunları hatırlıyor. O hassasiyetler var yok demiyorum. Ama bir kırılma noktası lazım. Yani gerçekten bir kırılma noktası olması lazım. Yani ben yani bunu bazen kafa yoruyorum da şöyle düşünüyorum yani nasıl işte devşirilebilir yani bu bu yeni nesil nasıl bunu kavrayabilir net olarak ona göre davranabilir belki okullarda yani e, eğitim sistemine entegre edilecek bazı dersler olabilir yani o farkındalığı yaratmak için ya da e, engelli öğrencileri biraz daha adapte etmek gerekebilir e, ya da belli sürelerde o aynı ortamlarda bulundurmak gerekebilir. Yani aşinalık yaratmak gerekir. İki taraf için de bu önemli. Yani o tarafta sosyalleşmeli, o tarafta bu konuya duyarlı olmalı. Belki öyle bir süreç yaşanırsa, yani aklıma o tür şeyler geliyor doğrusu. Kafa yoruyorum çünkü bu işlere de. Ama yani çünkü hızlanmasını istiyor. İnsan hızlanmasını istiyor. Gerçekten istiyor. Yani bunu hemen geldiği öğrenciler istiyor. Yani hem... O aileler, mesela biz hiç bahsetmedik ama engelli ailesinin zorluğu çok yüksek derecede. Abi çok yüksek. Çok yani çok ciddi yani. derecede zorluk yaşıyor o insanlar. Evet. Ne bileyim yani mesela onun komşusu, o apartman sakinleri, o akrabaları çok ciddi destek vermeleri gerekir. Yani bunu sürekli evet. E, evet. E, yardımları sürekli yapmaları gerekir. Yani bunu maddi anlamda söylemiyorum. Moral olarak da olabilir, hatır sormak da olabilir bunun içinde. Ama sonuçta ilgi ister. Çünkü o insanlar normal standartlardan çok daha fazla özverili davranmak zorundalar. Ama işte yani bunu bilmeleri gerekiyor. İşte bunu hatırlatmak gerekiyor. İşte kapısını kapattığı zaman eğer aklında o taraf yoksa çok sıkıntı yani. Yani o yüzden bir süreç istiyor ve bu süreç inşallah daha hızlı ilerler de daha güzel imkanlara sahip olunur. Hem e, engeller hem engelli aileleri ama sonuçta bir süreç isteyen bir durum var. Yani bir anda bazı şeyleri değiştiremiyorsun. Yani sonuçta ben kendimi düşündüğüm zaman bile lise bittiğinde falan yani benim aklımın ucundan geçmiyordu yani. Evet. yani çok çevremde de yoktu doğrusu. Daha sonraları yani görmeye başlıyor. Doğal olarak şey yapıyorsun yani bilgi alakan oluyor. Yani bir de bir sporla da çok alakalı oldum ben. Yani bir, mesela yürüyememenin, bir ameliyattan sonra yürüyememenin ya da e, ne bileyim kolunu kullanamamanın ne kadar e, sıkıntılı olduğunu bilirim yani. Ya doğal olarak bazen kendim empati kurduğum zaman gerçekten bana böyle çok batardı. Hani batması şuradan kaynaklı. Yani niye görmedim? Niye fark etmedim? var yani ee, var olduğunu biliyorum ama görmüyorum niye görmüyorsam ama şu andaki insanları o yüzden ben şimdi böyle yargılarken Am amir neden görmüyorum biliyor musun? neden görmüyorum? çünkü aynı durumu yaşanmıyorsun aynen empati kurmak çok zor evet. ee, yani ben insanlar tabi anlayabiliyorum hani şimdi böyle konuşurken çok böyle nasıl söyleyeyim, insanlar niye böyle falan değil. Allah'a şükür ki iyi insanlarımız var yani. O, o anlamda değil. Ama tabii ki daha iyi olmasını istiyor insan. Yani. Daha doğru olmasını istiyor. Bu, bu da insanın kalbi bir duygusu. Yani böyle olmasını istemek de bence hakkımız. Hepimizin hakkı yani. Daha güzel bir hayat için bu şart. Yani mesela... Biz okulun şeyi olarak kullandığımız hayatı paylaşmak için engel yok sloganımız var. Yani orada da evet. çakışmışız sende, sende de engel yok var. Evet. Ee, gerçekten hayatı paylaşmak için engel yok ki. Yani yeter ki o duyguların olsun. Yani iyi niyetli ol, paylaşmaya abi, açık ol. Amin yeter ki insanoğlu istesin engel yok abi ya. Aynen öyle. Yani. İnsan olur istediği zaman. E, ben kendimden biliyorum. Ha, geç olur veya erken olur. E, bir bir şey istediğim zaman, eğer o işi başarmak için çabalıyorsa er veya geç yapıyorsun abi. öyle. Azimli olmak lazım. Yani, yani ısrarcı şey olmak lazım. lazım. Yani, Bunlar e, gerçekten çoğu şeyi çözüyor zaten. Çözüyor zaten. Ben e, okula gitme imkanım olmadı. Evet. Zamanında bu 30, e, 80, 80li yıllarda e, 80li yıllar şartlarını düşündüğümüzde diyeceğimizde. Ee, yani o dönem bu tür hizmetler veya bu tür kurumların sayısı ne kadar de pek bilmiyorum ama e, yani okula gitme imkanım olmadı. Evde ailemin sayesinde işte okuma yazmayı çözdük. Ee, sonra işte kendimizi kendimi yavaş yavaş e, geliştirmeye çalıştım. E, hala da geliştirmeye çalışıyorum. Ve geliştirmeye de devam edeceğim inşallah. İnşallah. Ee, i̇çinde okuma yazmanın e, bir engeli için gerçekten çok büyük bir önemi var. Öyle, öyle. Her kişinin, herkesin, tabii herkes için önemli ama İngiliz için aynı bir önem sarf eder. Çünkü sürekli evde olan bir kişinin gerçekten konuşmanın başında da söylediğimiz gibi e, aynı ortamda, aynı yerde olmak e, ve sürekli aynı şeyleri yapmak e, insanı yor yoruyor. Doğru. Ha, e, şimdi bu pandemi döneminde Bağırlıklı kişiler odadan odaya geçirebiliyor muydu abi? Evet. Geçiyordum. Abi Balkona çıkabiliyorlar mıydı? Tabii ki. Camın önünde oturabiliyor muydu? Evet. E, bunu e, düşünüp hala canı sıkılıyorsa ben ben düşünemiyorum. Aradaki bu büyük farkı sen biliyorsun ya da empatik kuran insanlar. İşte o yüzden senin konuşman çok önemli biliyor musun? Bu yani yani, videoları yapmak çok, çok önemli. Bu bu findım şeyle e, çok basit görünüyor. Değil mi? Evet.